Çekeken nereye geldin? Tüzün müdün erin güveni Asın Atın çektin bir Oh oh nereden? ben ben Değişim dolu yaşı benden Hayatı üstüne fes <mbe> Hiç poz ver Elini tutmamışın daha erken Seni bulmam için zaman vermem Soyadımla <mbe>